Dikerken hayatınızı kolaylaştıracak 5 ipucu. İlk ipucu kenara atmaya meyilli kumaşlar için özellikle şifon, krep, saten gibi kumaşlar ya da dokuma aralığı iri olan kumaşlar normal makasla kesildiğinde kenarları atar. Çalışmanızı yaparken kumaşa dokundukça iplikler çıkmaya başlar. Bu nedenle dikim ve kullanıma zorlaşır. Bu makas sülfüle makası. Ben bunu Ikea'dan almıştım. Bu makasın özelliği kenar demirlerinin zikzak şekilde tırtıklı olması. Bu makasta ipliklenmeye meyilli kumaşları kestiğiniz zaman Kumaş kenarlarını tırtıklı bir hale getiriyor. Kumaşı ne kadar çekiştirip deforme etmeye çalışsanız da ipleri atmıyor. Adeta zikzak dikişte sürfle yapmış gibi oluyorsunuz. İkinci ipucu, dağılan iğneler için. Eğer biraz dağınık çalışıyorsanız ve masanızın üzerinde iğne birikmişse onları tek tek toplamak biraz güç oluyor. Bunun için çok basit bir yöntem var aslında. Mıknatısla oluyor. Diyelim ki iğne kutunuz yere düştü ve iğneler dağıldı. Bir mıknatıs yardımıyla bir kazaya yol açmadan saniyeler içinde toplayabilirsiniz. Üçüncü ipucu ise kumaş mandalları. Deri, pileksi gibi, örme ya da dokuma olmayan ama dikilebilir olan materyalleri dikerken işe yarıyor. Bu materyalleri iğne ile sabitlemeye çalışırsanız, iğneyi taktığınızda bir sorun yokmuş gibi gözükse de çıkardığınızda iğne ürünün üzerinde küçük delikler açıyor. Köymek için bukmaş mandalları hayat kurtarıyor. Ben bu mandalları Çibolan almıştım. İnternet sitelerinde de var. Bu mandallar çamaşır mandallarına göre çok daha güçlü. Alt kısmı düz, üst kısmında ise sabitleyebilmek için bir çıkıntısı var. Düz kısmı dikeceğimiz yünün alt kısmına gelecek şekilde mandalları takıyoruz ve çıkardığımızda hiçbir iz kalmıyor. Özellikle iğnelemesi zor olan kat kat kumaşları dikerken de çok başarılı. Hatta aldığım günden beri birçok kumaşta ben bu mandalları kullanıyorum. 4. ipucu, büyük bobin kullanmak isteyenler için. Bu bobinler masura pimlerinde rahatça dönmüyorlar. Pime takacağımız bir pipet bobinin rahatça dönmesini sağlıyor. Bizim makinenizde masıro yatay şekilde duruyorsa ve bobin oraya sığmıyorsa bir kavanozda işinizi görecektir. Bu yöntemle bobin kavanozun içinde hareket etmeyecek ve ipi rahatça kullanabileceksiniz. Beşinci ipucu ise bobin sarmayla ilgili. Özellikle çift dikiş yaparken iki tane bobine ihtiyacımız oluyor. Masuraya sardığımız ip genelde yetmiyor ya da ovarlak makinesi kullanırken aynı ipten üç ya da dört tane ihtiyacımız oluyor ve her zaman elimizde bu kadar ip bulunmuyor maalesef. Bunun için kağıt havlunun içinden ya da tuvalet kağıdının içinden çıkan kartona ihtiyacımız var. Üzerine makasla bir çentik atıyorum ve mikserin teline geçirip kartonu tutup tutmadığını kontrol ediyorum. Sonra bobini yerleştiriyorum ve aynı masura sarar gibi tekerleğin etrafından bir tur çeviriyorum. İpin ucunu çentikten geçirip şöyle birkaç tur elimle sarıyorum. Ve sonra miksere yerleştiriyorum. Mikseri çalıştırdığımda da kolayca yeni bir bobin elde etmiş oluyorum. sararken mikseri ileri geri oynatırsanız ip homojen bir şekilde kenarları da dağılacaktır ortaya birikme yapmayacaktır bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun sarması inanılmaz zevkli ve bittikten sonra bu şekilde gözüküyor işte benim ip uçlarım bu kadar Altıncı ipucumuz da şu olsun. Bu videoyu beğenin. Sizi beğendikçe ben de bu videoları çekmeye devam edeyim ve sizin hayatınızı kolaylaştırmaya bir katkıda bulunayım. Anlaştıysak o zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.